Arkadaşlar herkese merhaba. İddiatahmin.com paylaşım merkezi kanaldan hoş geldiniz. Bugün sizler için 7 tane maç hazırladım arkadaşlar. Analiz maçımız var ve 3.32 oranlık bir tane güvendiğim bir kuponum var. Onu sizlerle paylaşacağım. Tabi analiz maçlarımız arasından seçtiğiniz üçer maçla kombin yapabilirsiniz sizler de. Şu an ekranda görmüş olduğunuz Whatsapp ikonunu e, Ben sürpriz olarak Buraya bıraktım Videonun ilerleyen dakikalarında sizlere açıklayacağım ne işe yaradığını Ona geçmeden önce arkadaşlar Maçlarımıza geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapacağım Dün mesela Canlıdan almış olduğumuz birkaç kuponumuz var Şöyle göstereyim 2.56 ikili kombin arkadaşlar Yokohama ve Ankara Spor karşılıklı gol var 2.56'dan 5 tane kupon yakaladık arkadaşlar 2 oran ve üzeri Tabii ki ee, Nasıl derler Para canlı da var arkadaşlar Canlı maçlarda Yine 2.15 oranlık bir kupon Yine 2.05 oranlı bir kupon. Bunlar güvendiğim maçlar arkadaşlar. Bunlara sürekli bahis girdim. Yani sürekli dediğim güvendiğim için girdim. Yine 2.35 oranlı 2.5 üstüne güvendiğim yine o maç. Ve 1.95 arkadaşlar. Akşam, dün akşam saat 19'da oynanan. Deplasmanın 1.5 üstüne güveniyordum. 1.95 orandan yine yakaladım. Tabi kaybettiğimiz kuponumuz da oldu. O yüksek orandı biraz. <gülüyor> Rotaram maalesef ee, biz bahisi aldık. Kırmızı kart yedi. Talihsizlik. 5.38 oranımız da maalesef mundar oldu. Tabi yapacak bir şey yok. Şans... Faktörü çok önemli. WhatsApp ikonuna gelince arkadaşlar bir WhatsApp grubu kuracağım ben canlı maçlar için. Tabii ki gelmek isteyen arkadaşları ekleyeceğim. İlerleyen günlerde yani birkaç gün içinde kurmayı planlıyorum, hedefliyorum. İnşallah başarılı sonuçlar alacağız orada Tabii ki e, gelmek isteyen kardeşlerimizi bekleriz. Evet, ikonumuzu kaldıralım ve maçlarımızı verelim hemen. İlk maçımız saat 19:15'te başlayacak arkadaşlar. Copper-Kidrosevo maçı. Yani şu an ekranda çok net gözüküyor arkadaşlar. Bazı kardeşlerimiz... İsimlerin çıkmadığını, gözükmediğini söylüyor. Yalnız ben ligi de söylüyorum, saati de söylüyorum. Yani kuponu yansıtma gibi bir durumumuz yok. E çünkü emeklerimiz boşa gider, direkt kuponu alıp çıkar millet. O yüzden öyle bir seçenek maalesef yok. Saat 19.15'te başlayacak Slovenia Liga Liginden arkadaşlar. koper maçı. 2.5 üst düşündüğüm bir maç. Yine saat 20'de başlayacak. Polonya Eksilasa Ligi'nden Polok Pogo maçı. 2.5 üst 1.80 gibi çok güzel bir oranı var. İki takımdan da gol bekliyorum. Yani i̇ki takımın katkılarıyla üste gidecek arkadaşlar maç. Tabi dileyen bunun 1.5 üstünü de alabilir. 1.20 oran hani garanti olsun diye 1.5 ee, üstünü de alabilirsiniz bu maçın. <gülüyor> garanti olsun diye 1.5 üstünü de alabilirsiniz bu maçın. Bir sonraki maçımız arkadaşlar. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden saat 20.55'te başlayacak Krasnodar Rennes maçı. Ben bu maçta Krasnodarın galip geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hem ülke puanı adına hem de bir önceki maçta biliyorsunuz 1-1 kalmıştı maç. Şöyle bir bakalım. Evet 1-1 kalmıştı arkadaşlar. İki takım da birer puandan ve playoff oynayacak Krasnodar kazandığı takdirde. Yani kazanır, büyük bir ihtimalle kazanır. Yani ben şans veriyorum. Krasnodar'ın alacağını düşünüyorum bu maçı. 235'ten değerlendirebilirsiniz bu maçı. Tabi birçok maç var arkadaşlar. Güvendiğiniz maçları değerlendirebilirsiniz. Benim tahminlerim bu, bu yönde, bu şekilde. Sizin de aklınıza yatarsa oynayın, değerlendirin. Yine İngiltere 1. Lig'den arkadaşlar saat 22'de başlayacak Hull City Doncaster maçı 2.5 üst düşündüğüm başka bir maç tabi oranlar biraz artmaya başladı bir 1.75'e çıkmış oran iki takımdan da gol bekliyorum ve maç üste gidecek. İngiltere şampiyonu arkadaşlar saat 22:45'te başlayacak Blackburn Rovers-Millwall maçı. Ev bir buçuk üst, yani Blackburn iki gol atar diye düşünüyorum bugün. Emaçık ki sıfırda takılabilir, bu yüzden ben evin bir buçuk üstünü aldım. Kuponumuzu verelim arkadaşlar. Ya da analizi bitirelim. O şekilde kuponumuzu verelim. Karışıklık olmasın. <gülüyor> Yine İngiltere Şamstan arkadaşlar. Luton Town Norwich City maçı. 2.5 üst düşündüğüm ve karşılıklı gol var. Olacağı düşündüğüm bir maç. Tabi bu maçın deplasmanın 1.5 üstünü de alabilirsiniz. Yani Norwich City 2 gol atar. Oranı da. 1.85 ama bence taraf bahsine bulaşmayın 2.5 üstü gayet ideal bir oran 1.67 oranından değerlendirebilirsiniz bu maçı da son maçımız arkadaşlar UEFA Şampiyonlar Ligi'nden saat 23'te başlayacak Manchester United PSG maçı çok kritik bir maç onun için bülten aldım yani bugün Paris Saint Germain kaybettiği takdirde gruptan çıkma şansı dahi zorlaşabilir, Başakşehir bugün maçı kazanırsa. Yani çok kritik bir maç. Ben buna farklı bir bahis aldım arkadaşlar. Yani farklı bir tercihe gittim. Belki sizin de aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Ben bu maçta Paris Saint-Germain'in 2 gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1.70 orandan <gülüyor> 1.70 orandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu maçı. Paris Saint-Germain'in 2 golü. Maçlarımız bu şekil. Kuponumuzu verelim hemen. Blackburn Rovers Millwall maçı ev bir buçuk üst. Paris Saint Germain bir buçuk üst toplam 3.32 oran yapıyor arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde WhatsApp grubumuzu açıyoruz. İnşallah canlı maçlarda en azından video ekleme, yükleme, editleme gibi sorunu ortadan kaldırırız. Güzel sonuçlar alırız arkadaşlar. Tabii ki bizim bir kardeşimiz daha var. Özellikle canlı maçlarda çok çok iyi sonuçlar alan bir kardeşimiz var. Onu da mod yapacağım. Yani admin yapacağım. Benle o inşallah grubumuzu en iyi şekilde yönetmeye çalışacağız. Sizlerin katkılarıyla. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar aklınıza yatarsa değerlendirin hafta içi maçları biraz şimdiden herkese bol şans diliyorum bol kazançlar arkadaşlar